Evet arkadaşlar bu videomuzda grip hakkında doğru bildiğimiz yanlışlara bakacağız. Hemen başlayalım. Grip sadece sıkıntı veren bir hastalıktır. Bu yanlış arkadaşlar. Grip Amerika'da her ortalama 114 bin hastaneye yatış ve 20 bin ölüm ile hastalık ve ölümlerin büyük kısmının ana sebebini oluşturur. Demek ki sıkıntı veren bir hastalık değil arkadaşlar ciddi bir hastalık. Özellikle bugünlerde koronavirüs 2020 koronavirüsle karşılaştık arkadaşlar. Bakın tekrar okuyorum 114 bin hastaneye yatış. Bu koronavirüsten öncekinden bahsediyor yani. Ve 20 bin ölüm diyor arkadaşlar bakın her yıl diyor 114 bin hastaneye yatış. 20 binde ölüm normal grip bu koronavirüsten önceki. Yani öyle sıkıntı veren bir hastalık değil arkadaşlar. Basit bir hastalık değil. Grip basit bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Yanlış arkadaşlar. Grip ani olarak başlayan, yüksek ateşle seyreden, aşırı halsizlik, bitkinlik, kuru öksürük, kas, eklem ve baş ağrısı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Grip'e yakalanan kişi en az 3-5 gün yatak ile kendini toparlayabilir. Ayrıca vücudun bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle zatürre gibi ikincil hastalıkların da tabloya eklenmesiyle hastalık daha da ağırlaşabilir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normal grip bile Tehlikeli olabiliyor. Grip aşısı gribe yol açar. Bu yanlış arkadaşlar. Grip aşı, aşıları inaktive veya ölü grip virüslerinden üretilir ve vücuda verilir. Gribe yol açmaz ve grip hastalığı oluşturmaz arkadaşlar. Bir yanlış daha. Grip aşısı %100 koruma sağlamadığından aşı olmamak daha iyidir. Arkadaşlar bu yanlış. Yapılan araştırmalar grip aşısının %89 etkili olduğunu göstermektedir. Ancak aşı olduktan sonra dahi grip hastalığına yakalan bir hasta hastalığı aşı olmamış bir hastadan daha çok hafif geçirecektir. Tabi arkadaşlar bu e, biliyorsunuz aşılar o virüse karşı üretiliyor. Virüs mutasyon, evrim geçiriyor. Tabi o zaman e, başka bir şey oluyor ama yine de hafif geçirecektir diye belirtmiş arkadaşlar uzmanlar. Grip aşıları işe yaramaz. Yanlış arkadaşlar. Aşıların içerdiği virüs tipleri dünyada dolaşan virüslere benzer ise grip aşısı çok etkilidir. Bakın biraz önce söylediğimiz gibi o virüsle ilgili aşı yapılıyor. Onlara benzer bir virüse aşı önemli. İnsanlara grip aşısının işe yaramadığını düşündüren pek çok sebep var. Grip aşısı olmuş kişiler eğer virüsün sebep olduğu solunum yolu enfeksiyonunu geçirebilir ve bunu yanlışlıkla grip zannedebilirler. Grip aşısı sadece grip virüsleri oluşturulan solunum yolu enfeksiyonunu önler. Aşı ile korunma %70 ile 90 arasıdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şapkamızı birazcık hemen düzeltelim. %70-90 arası arkadaşlar bağışıklık sağlıyor, koruma sağlıyor. Grip virüsü ile ilgili arkadaşlar bu. Yani sadece grip virüsüne karşı üretilmiş bir aşı grip aşısı oluyor. Başka bir şey etki etmiyor. Bir yanlış daha aşının yan etkileri grip hastalığına yakalanmaktan daha kötüdür. Arkadaşlar bu yanlış. En fazla yaşayacağınız en etki kol ağrısıdır. Vücudun alerjik bir reaksiyon gösterme riski grip hastalığını sebep olabileceği ağır komplikasyonlardan yani hastalıklardan çok daha düşüktür. Başka bir arkadaşlar yine yanlış. Aralık grip aşısı olmak için en geç bir tarihtir. Aralık ayı grip aşısı olmak için en geç tarihtir. Arkadaşlar bu yanlış. Grip aşısı tüm grip sezonu boyunca uygulanabilir. Aşı olmak için en uygun zaman Ekim-Kasım ayları olsa da Aralık'ta hatta Ocak-Şubat aylarında aşı olunması gripten koruma sağlayacaktır. Yine bir yanlış daha. Bol C vitamini kullanımı gripten korur. Arkadaşlar, bol C vitamini gripten korur bu yanlış, doğru olan. C vitamini herkesin tahmin ettiğinin tersine gripi önlemez. Sistemi güçlendirir, yani C vitamini bir ilaç gibi değil, Başlık sistemini güçlendiriyor arkadaşlar. Hastalıkları karşı vücut direncini hafifçe artırabilir, ama grip kapmanızı ve hasta olmanızı kesinlikle engellemez. Hatta aşırı derecede C vitamini özellikle çocuklar ve yaşlılarda ishale sebep olabilir. Bu da hastalığın ağırlaşmasına, iyileşmesinin, gecikmesine yol açar. Gripten korumaya yönelik bir beslenme biçimi yoktur. Korunmak için en etkili yok grip aşısıdır. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi C vitamini vücutta zaten yeteri kadar varsa fazlası da zarar yapabiliyor. Bunun için tahlil yaptırmakta fayda var. Bir yanlış daha. Sadece grip hastalığının belirtileri mevcut iken etrafa grip bulaştırırım. Ya da bulaştırırız. Bu yanlış arkadaşlar. Grip virüsünün bulaşması hastalık belirtilerinin başlamasından bir gün öncesine başlar ve hastalık başladıktan 3-7 gün sonrasına kadar devam eder. Yani aynı koronavirüs olduğu gibi kuluşka arkadaşlar. Zaten koronavirüste bir grip virüsü biliyorsunuz. Bir yanlış daha arkadaşlar. bakın. Yüzlerce çeşit Grip virüsü vardır. Oysa aşı sadece 3 virüse karşı veya e, yeni virüsler olduğu zaman mesela koronavirüs gibi bundan sonra da o virüse karşı bulunabilir. Tabi bu aşı çalışmalar çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Bu nedenle de etkisizdir demiş arkadaşlar. Bu yanlış. Yüzler çeşit grip virüsü olduğu bilgisi doğru değildir. Aslında ABC olmak üzere 3 tip grip virüsü vardır. Ancak bu virüsler zaman zaman yapılarını değiştirebildikleri için alt tipleri oluşabilir. Yani mutasyon geçiriyorlar. Grip virüslerinde görülebilen bu yapı değişiklikleri dünya sağlık örgütü tarafından dünyanın çeşitli bölgelerinde sürekli izlenir ve değişiklikler saptanarak salgın yapma olasılığı olan virüs tipleri belirlenir. Örneğin belirlediği bu virüs tiplerini aşı üreticilerine bildirerek aşıların içerisinde zorunlu olarak bu tiplerin bulunmasını sağlar. Bu virüsleri laboratuvarlara aşı üreticilerine bildiriyor arkadaşlar. Böylece aşıların içeriğinde salgın yapma olasılığı en yüksek olan virüsler bulunmakta ve koruma sağlanmaktadır. Tabi öyle aşırı bir günde yapılmıyor arkadaşlar. Bir sene iki sene sürüyor. Koronavirüsle tanıştığımız bu 2020 yıllarında da şu anda aşı çalışmaları var. Bakalım ne zaman sonuçlanacak. Bir yanlış daha arkadaşlar. Halil grip aşısı olmaya gerek yoktur. Doğrusu grip virüsleri sürekli değişmektedir. Yani mutasyon geçirmektedir. Genellikle her yıl dolaşan virüs çeşitleri değişmekte ve buna bağlı olarak da aşıların içeriği de değişmektedir. Sonuç olarak halil aşılanmak gereklidir. Çünkü her vurulduğunuz aşıda her sene yenilendiğinde içinde diğer virüslerin yeni çıkan virüslerden de olacağı için vücudun bunu tanıması ve buna karşı antikor üretip savaşması arkadaşlar sağlanmaktadır. Bir videomuzla daha birlikte olduk. Diğer bütün videolarımı izlemek, izlemek için sağ altta bulunan arkadaşlar bakın. Sağ altta bulunan kutucuğu tıkladığınızda bütün virüsleri veya bütün doğru bildiğimiz yanlışları oradan hastalıklarla ilgili olsun, başka e, konularla ilgili olsun. Görebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba. Üç bir dakika dinleyebilir misiniz? Biliyorsunuz bir e, koronavirüs kapımızda ve maalesef korkularımız bilgilerimizin önüne geçti. Halbuki çok basit yöntemlerle bundan korunmak çok mümkün. Mağrip ne yapacağımızı biliyor olmamız lazım. Biz İstanbul Büyükşehir bir gönüllü doktorlarımız, uzman doktorlarımız şimdi sizi kısacık işle ilgili bir umarım. Her işin başı sağlık, sağlığın başı temizlik temizlik ilk kuralı da el yıkama. <gülüyor> Mesela etkili bir el yıkama için i̇şte en sırtları parmak aradığı, mutlaka baş parmakları, mutlaka tırnaklar ve son bir oluşturma. Bu yıkama dünyanın bir önleri yüzünü Sonrasında Sonuçta nasıl yoksa plastik Türkiye'nin kolonyası 70-80 derecelik bir koloniyayla de da en bir kaba hareketleri yapıyor olmanız virüsü uzaklaştırmak için yeterli. Virüsleri yaydığımız başka bir yol daha var el başka. Aksırmak ve öksürmek. <gülüyor> Böyle öksürmeyelim. Bir avucumda arkadaşımı gördü. Virüs onun da <gülüyor> Sonunda, virüs şimdi buralarda Biraz sonra siz kalktığınızda Buralarda uzun birisi Virüs sizlerin de avuçlarında Bu şekilde bir mikron çarpı Olup dolaşıyor En sevdiklerimize bile gidebilir bu yolla O halde nasıl kapşıralım Şöyle Yani kolumuzun içine Dirseğimizin içine öksürelim Eğer ateşli Ve hastaysanız lütfen 3-5 gün evde istirahat edin İstirahat dışında bilin ki bunu giderecek mucize bir çorba, mucize bir vitamin, mucize bir yiyecek yok. Mucize bir garbara, mucize bir bronziteyi de yok. Her işin başı sağlık, sağlığın başı en temizliği ve aktörüksünürken kapanma. Virüsle mücadelenin en önemli ayakları bunlar. Herhangi bir maskeyi takmanız sütüksü mikroplardan korumuyor. Hatta tam tersine yamak burada bir konu birikmesi, maskeyi düzeltme hareketleri hem sizin ve hem çevreniz için daha büyük bir psikolojik olacak. Ama eğer hastasınız, ateşlisiniz, hastaneye gidiyorsunuz, lütfen maskenizi takın, çevrenize yaymamak için etkili olur. Kendimizi korumak aslında birbirimizi korumakla mümkün. Yani biz İstanbul'da hemşireler olarak birbirimizi korursak kendimiz de korumak olacağız. Bu da corona için çok etkili bir yöntem. Teşekkürler. Sağ ol bu yolculuklar.